Bu videomuzda ekranda gördüğünüz videodan 4 tane bridge seçtim ve sadece onlarla oynayarak oyun kazanmaya çalıştım. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ilk biricimizden geldik. Ee, şu anda ekranda görmüş olduğunuz jump bridging var arkadaşlar. Hemen izleyelim birazcık. Yani aslında böyle baktığınız zaman birazcık kolay gelebiliyor ama hiç denemedim bunu. Acaba nasıl bir şey? O zaman ilk partimize geçelim. Evet ilk paradan geldim. Şimdi e, birazcık blok alıp bu taktiği deneyeceğim. Daha fazla böyle video fikirleriniz varsa hepinizi yorumlara bekliyorum. Ya bence benim tahminime göre biraz kolay bir biliş tekniği olabilir. Şimdi 32 blokumuz var. E, buradan... Bu nasıl bir harita ya? Hayır bir dakika bu düz gidilmez ama ben şuraya doğru gidebilirim belki. A! Evet bekledim daha zor gibi. Tekrar 32 blok aldım. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bir dakika. Hop hop hop hop Evet biz bunu başaramadık arkadaşlar o zaman biz öbür bir is tekniğimize geçelim Evet öbürkünden geldik şimdi sizin için biraz daha kolay bir şey seçtim Daha doğrusu sizin için değil kendim için biraz daha kolay bir şey seçtim ee, izleyelim Yani bunu zaten hepiniz yapmışsınızdır Evet geldim arkadaşlar şimdi ee, Ama şöyle bir şey var Tüm, tüm oyun boyunca bunu kullanacağız. Ee, yani bence biraz kolay. Yani evet yaparız. Aklıma bir şey geldi tabii ki. Ben biraz zeki olduğum için. Ne yaptın lan? Tamam sınır burası. Ben buradan atlayıp hemen bir emelci yapıyorum. <gülüyor> evet. Bu sefer kıracağım onu. Çok basit olacak bence. Ya turcu çok takmıyor ama. Aynen. Çıktım. Eee. Nereye atlarsam olur. Yes. Başardım. Şimdi kıracağım. Tamam. Hayır. Hayır. Ne oldu? Ha ha <gülüyor> ha. O zaman devam. Kimse bana böyle yapamazsın değil mi de? Tamam buraya geldim. Sana bir ateş topu atacağım. Bir tane daha atayım. Ya oğlum bu ne? Ha? <gülüyor> Onun istersen ne olacak oğlum? Bay bay. Aa vurulmu ya. Hayır. Hayır hayır hayır hayır hayır. hayır. Bir dakika bir dakika ne? Nasıl? Hayır nasıl lan? Buradan uçar mıyım? Uçarsın diyenler artı bir. <gülüyor> evet kazandık arkadaşlar. O zaman öbür bridge teknimizi geçelim. Evet arkadaşlar öbür bridge tekniğimiz bridge'in. Zaten bunun videosunu çektim. O da iyi e butonunda çıkmıştır. Şimdi bunu zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum ama tekrar izleteyim mi? Evet böyle ee, O zaman arkadaşlar oyunumuza geçelim Evet Brize gördüğünüz gördünüz ee, Ama tüm oyun boyunca Brize Brice yapmak gerçekten çok çok çok ama çok zor olacak O yüzden ben şuradan Şunları aldığım gibi Bakın şöyle deneyeceğim 16 bu yokluk bir deneyeceğim Şimdi Tamam Tamam. Böyle böyle gideceğiz sürekli ama çok ödeceğiz. O yüzden bence çok bir sıkıntı yok. Yani oldu kadar yapacağız. Evet, otomatik zaten 16 blokla doğduğum için. Mis. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Tamam. Tamam. Böyle, böyle, böyle, böyle. Tamam. Eee bu da bedeni kaplıyor yani ne gerek var? Hayır, hayır, hayır. Evet, şimdi bu arkadaş gelecek ve kıracak bize. Ama ben kırdırtırmayayım. ha? Gel. Ben kırdırtırmayım sence. Ha, kırdırtırmayım oğlum ben. Adam beleş yol çekti bizim için ama, ee, kazma lazım bunun için. Tam aa, ilerle, ilerle. Evet, yanılmıyorsam şu an adam bize bana doğru gelmeye çalışıyor. Gel, gel. Öldün. İşte bu. Bu kadar. Bu kadar. Aaaa! kesip Kestim! Kestim! kestim. Yeeeyyyyyyyyyyyyyyy! Neyse arkadaşlar biz buradan istediğimizi aldık. O zaman biz öbür birice geçelim. Ne yazık ki videonun devamında sadece dopdunuk bir ekran vardı. Ve şu anda tekrar onu çekmek için yeterli vakti sahip değilim. O yüzden kusura bakmayın. Ee, daha fazla bunu iyi bir video istiyorsanız. Videoya like atmayı ve kanala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açırsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.